Bu tabi çalıştığı polenin özgür ağırlığıyla alakalı da bir şey. Mesela aynı kese de propolis de taşıyor. Propolis'i taşırken bakıyorsunuz ki daha ince bir yük yüklenmiş. Ama poleni taşırken daha yüklü bir yük yüklenmiş. Mesela en bariz gördüğümüz kiwi poleni. Kiwi polenini diğer polenlerden daha kocaman yüklüyor böyle. Aynen. Çünkü kiwi poleninin biz biliyoruz ki hani eleme falan yaparken mesela normal polen rüzgana vurduğunuz buraya düşüyorsa Kivi polenin rüzgara vurduğunuz oraya gidiyor. Çünkü şey... E, Özgül ağırlığı hafif. Pamuk gibi bir şey yani böyle. Üf diyor, rüzgar gidiyor. Arıda yüklerken bakıyor ki hafif, onu bolca yüklüyor. Onun için en fazla taşıyabildiği polen o oluyor. Burada gördüğünüz arıların çoğunluğu işçi arı. Burada bir erkek arı yok. Bu da gene aynı şekilde mum salgı bezi. Burada gördüğünüz şu ana arı arkadaşlar. Renk olarak da ırk, birbirine benzer ırklarda renkler de denk gelebilir. Ama ana arının yumurtladığı yavrular farklı renklerdeyse ana arıyı görmeniz daha rahat olur. Hoca sırtta da farklılık var. Evet, sırtta da farklı var. O bulan yeri var ya. Daha net gözlü ana arı. Tabii de. şurası daha geniş. Tabii. Ama genç ana da yani genç ve yaşlı ana arıda ayırt edebileceğimiz özellik Bunlar da gençler daha tüylü oluyor. Evet. Yavaş yavaş yaşlandıkça kelleşiyorlar. Ondan sonra bu kafa yapısı gene işçarınınkine aynı neredeyse. Ama ebat olarak gene gözünüz bu bağırsak sistemi dedim ya mide, ön mide, bal toparlama alanı, bağırsaklar. Bu gene Pupa evresinde, yani kapalı yavru evresinde petek içerisinde yavru atılmış, çıkmış, kurtçuk haline gelmiş ve petek hücresi kapanmış, o evreye ne diyorduk? Pupa evresi diyorduk. Yumurta, larva, pupa. Bunları artık aklınıza yerleştirin. Çünkü her zaman için anlatımlarda da, okuduğunuz yayınlarda da hep bu şekilde olacak. Yumurta, larva, pupa ve ergin evre. Bir canlının hayatındaki 4 evre. Bu pupa evresinde, yani kapalı yavru gözü evresinde çıkarılmış iki tane yavrunun alttaki işçi arı, üstteki erkek arı. Görünüşlerindeki farklılık. Bakın, erkek arının gözleri, burada da görüyorsunuz ortada birleşmiş şekilde. İşçi arının gözleri boşluk içerisinde. Erkek arı daha ovalimsi bir yapıya sahip, daha iri. işçi arı daha ince bir yapıya sahip. Bu altıgen bir petek hücresi, önce bal mumu ile ilgili anlatımı yapma dedim, onu söylerken bunun salgı bezlerinden bal mumları üretiliyor dedik. Bal mumlarının yapısı yoğun bir yağ yapısına sahip. Ee, yağlar tanımlanırken, e, Bal mumu tek başına ayrı bir yağ, karmaşık bir yağ zinciri ile oluştuğu için karmaşık bir yağ olarak tanımlanıyor. Yani tek başına başka bir örneği yok bal mumunun. Asitler tarafından eritilemiyor. Fakat yapısında bozulmalar meydana gelebiliyor. Ama asitlerin zarar veremediği bir yağ. Ee, arılar tarafından üretiliyor. Tabi insanlar bunu petrol kimya artı olarak, parafin olarak da taklit etmeye çalışıyorlar ama bunun yerini tutamıyor. Bunun kaynama noktası 70 derecesi, onun 60 derece. Daha erken ısıya tepki veriyor. Ee, e, mumunun tabi hani birçok şeyde Yayında okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Altıgen yapıda işte bir alanı doldurabilmesi için altıgen bir yapıda evet bunların hepsi var. Ama size şematik olarak başka bir şey daha çizeceğim. Bu tabii plakaların altıgen plakalar haline gelmiş, onların görüş yapısıyla, üretim yapısıyla da alakalı. Çünkü arılar bunu yapmak için zaten dizayn edilmiş, yaratılmış bir canlılar. Ve bunu yaparken de kullandıkları bir mantık var. İşte üst taraftan başlıyorlar bir peteği yapmaya ve petek o üst tarafta bir bağlantı yerinden zincirleme olarak aşağıya doğru açılıyor. a şeklinde. Bu açılmasına rağmen bu bağlantı yerinden burayı tutuyor. Daha sonra yük arttıkça, daha fazla malzeme depolandıkça, ağırlık geldiği için bir de kendileri de burada tutunuyor. Yani sadece koydukları şeyin ağırlığı değil. Aynı zamanda kendileri de tutunuyorlar. Kendi ağırlıkları da var. Daha sonra bu bağlantılar geliştiriliyor. Yan taraftan başka zeminlere de destekleniyor. Fakat o desteklenene kadar bir de dururkenki yapısı bir sarkma, bozulma göstermiyor. Evet bu ay, alanı dairesel olarak bir yapıyla da doldurabilirsiniz Çünkü aynı gözün içerisinde bal depolanıyor, polen depolanıyor ve arı yavrusu çıkıyor burada. Yani silindirik bir yapıda bir yavru çıkıyor. Silindirik yapıda bir hücre oluşturursanız, dairesel olarak doldurursanız, arada boşluklar çıkıyor. Köşeli dikdörtgen yaptığınız zaman da koyduğunuz malzemenin içinde boşluklar kalıyor. Altıgen yaptığınız zaman kalmıyor. Ama şu altıgeni, evet altıgen ama dikkat ediyorsanız sivri uçları aşağı tarafta. Şöyle çevirdiğiniz zaman. Böyle olduğu zaman oluyor. Gene altıgen oluyor değil mi? Fakat arada bir fark var bakın. Bu altıgenin aynı zamanda öbür tarafında bir altıgen daha var. Uygulamada peteği karşıdan koyduğunuz zaman altıgenler şöyle duruyor. Silindirik yapıdaki altıgenler şu şekilde duruyorlar. Böylece ağırlık merkezleri yani bir yapının ağırlık merkezi ortası ya bu biraz daha merkeze doğru kayıyor. Geriye doğru kayıyor. Yükü ortadan alıyor. Ortadaki plaka bütün ağırlığı tutmuş oluyor. Aynı zamanda bu altıgenin ağırlık merkezi neresi? Burası. Bunun ağırlığını buradaki altıgen tutuyor bakın. Bunun ağırlığını gene buradaki altıgen tutuyor. Bunlar yukarıya doğru çekildiği zaman da şu altıgenler onu yukarıya doğru ta taşımış oluyorlar. Yani bu dikmeler birbirini tutuyor. Bu, şunu şöyle büktüğünüz zaman kırarsınız değil mi? Düz tahta olduğu zaman. Ama şöyle büktüğünüz zaman kıramazsınız. Daha fazla güç sarf etmeniz lazım. Bundaki mantık da aynı şekilde. Siz bunu yatay tuttuğunuz zaman esnetirsiniz. Ama dikey tuttuğunuz zaman ağırlık merkezini tartacak bir yapı almış olur. İşte bundan dolayı kolay kolay zarar görmez. Biz petekleri kullanırken de kullandığımız peteklerde altıgenlerin sivri uçlarının arkaya alta bakmasını amaçlarız. Çünkü bu onlardaki sarkmayı engelleyecek. Belki bizim bölgemiz çok aşırı sıcaklara maruz kalmadığı için sıkıntı olmayabilir. Ama bazı bölgelerde işte peteklerde sarkma oluyor diye şikayet geliyor. Yani bu arı burada hiç yaşamıyor muydu? Bu arı yüzyıllardır burada yaşıyor. Bin yıllardır bu coğrafyada yaşıyor. Volkanik bölgelere yakın bölgelere kadar yaşıyor. Böyle bir problem olmuyor. Biz kovanlara petek koyduğumuz zaman mı sarkma yapıyor? Yani burada bir eksiklik var. İşte plastik petek siparişleri veriyorlar. Plastik petekler sarkma yapmayacak diye. O zaman plastik giriyor işin içerisine. Yani bizim yaptığımız işte eksiklik olduğu için problem yaşıyoruz. Peteği yanlış basıp yan basıyoruz. Bu sefer petek sarkma yapıyor. İşte bunu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bakın bir araştırmacı şunu deniyor. Arılar acaba bunları daha sıcak bölgeye taşımamda farklı bir özellik gösterebilirler mi diye. Yanlış hatırlamıyorsam geçmiş zaman okuduğum bir araştırma ama sonucunu iyi hatırlıyorum. İtalyalı olabilir. Bir, arı, bir kaç arı deneme amaçlı olarak. Volkanik bölgeye doğru götürüyor. Yani volkanik bir dağ var, daha sıcak, zemin yapısı sıcak. Ve arıları kademe kademe bu zemin yapısı sıcak bölgeye doğru yavaş yavaş taşıyor. Arılar kovanlarını duruyor. Arılar kovanlarını terk etmezler kolay kolay. Terk olduğu zaman neden olur? Orada hayatlarını devam edemeyecekleri kanaatine vardıkları zaman o kovanı terk ederler. Bu dönemlerde de olsun, birçok arıcı geliyor bazen söylüyor, bizim arılar kovanları terk etmiş. Neden terk etmiş? Hastalıktan dolayı terk edebilir. Çok aşırı hastalık var, ben bu kovanda bu hastalıkla bahşedemeyeceğim. Bütün canlı toplulukları aynıdır. Yani yavrularını bırakıp terk etmez. Terk edebiliyorsa ya o yavrulardan ümidi kesmiştir, ya kovandaki geleceğinden ümidi kesmiştir, ya o bölgeden ümidi kesmiştir. Bir problem, gittiği bir problem vardır ki orada hayatını devam edemeyeceği kanaatine varmıştır. Sıcak bölgeye kademe kademe aldığı için arılar ani değişikliğe maruz kalmadıkları için uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ve araştırmacı bunu kontrol etmeye çalışıyor. Bakıyor neler yapacaklar. Sıcaklık artmaya başladıkça bal mumunda deformasyon olmaya başlıyor. Problem yok ama... Yaptıkları peteklerde hafif hafif sarkmalar olmaya başlıyor. Isı artıyor, kovan içi havalandırma yetmiyor. Ve mumlar deformasyona uğramaya başlayınca arılar yeni yaptıkları mumlara, kendi ürettikleri yeni mumlara kenardan propolis karıştırmaya başlıyor. Bakın arı kolomisi çözüm yolunu kendi kendine zorluyor. Karıştırdığı propolis ağaç reçinesinden meydana geldiği için yüksek ısıya karşı biraz daha dayanıklı onlar için. Ve bu sarkmayı o şekilde çözmeye çalışıyor. Bakın bal arası kolonisi gerçekten narin gözükür. Küçük bir böcek ama topluluk halinde birçok zorluğa karşı direnç gösterir. Ama zorluklar da ardı ardına gelmeye başladıysa ayak uyduramaz. Mesela buradaki zorluğun ikinci bir kademesi ne olur? Mum üretmesi için bala ihtiyacı var. Bal geliyor ki mum üretip propolis karıştırıyor. Bal da gelmiyorsa... O zaman mum üretimi de sıkıntıya gelecek. O zaman terk söz konusu olacak. Örnek vermek için söylüyorum. sizde kafanızda bir şekil oluşsun diye. Burada işte dikkat edilmesi gereken koşulun kötü olması değil, arının buna direnç gösterebilecek güçte olması önemli. Bal mumunun üretiminde de dikkat edecek husus o. Biz daha önceki derslerde arkadaşlar sordukları hani da biz kendimiz çerçeveyi koyduğumuz zaman bunlar petekleri yapıyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Fakat üretimimizin hızına uymayacak şekilde olduğu için yani biz ortaya kalın bir bal mumu plakası koyuyoruz. Daha iyi dirençli olsun diye. iki zamana bırakmıyoruz işi. Işte. Yani arı zamanla petekörsün diye biraz daha seri çalışmak için yapıyoruz. Artı bir kilo mum üretilmesi için 10 kilo yaklaşık olarak bal tüketilmesi gerekiyor. Zaten gelişim döneminde gelen gıdanın kovana yetmesini ve aynı zamanda arttırılarak yavru beslemesinde rahat rahat kullanılmasını istediğimiz için hazır petekler üzerinde çalışıyoruz. Ama yok ben istemiyorum hazır petek kullanmayı, arı kendi yapsın istiyorsanız gene yaptırabilirsiniz bakın. İlla denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Bunun da farklı yöntemleri var. Besleme ve geliştirmeyi anlatırken onları da anlatacağım. Ben. <gülüyor> Arı zehirini anlattıydım. ilaç çalışma sistemini anlattım. Hastalıklara karşı kullanılmasını anlatmadım. mı? Arı zehirinin çalışma, arı sütünün de bakın anlatacak çok bir şey yok. Zaten internette içeriği ile ilgili varabilirsiniz. En önemli özelliği gençlik hormonu salgılatmış. O başlı başına yetiyor zaten. Yani vücutta gençlik hormonu salgılatması, hücrelerin ölümüne engel olması, veya ölü yeni hücre oluşumuna destek vermesi başlı başına arı sütüne yetiyor yani. O bakımdan çok fazla anlatabileceğim bir şey yok arı ile ilgili. Üretimiyle ilgili dediğim gibi taklit anağı gözleri yapıyoruz. Onlara süt koyuyoruz. Onları da yetiştiricilikte anlatacağım daha detaylı olarak. Ee, geçen, dersin geçen dersin arı sütünü mi? bu şekilde anlattınız. Propoliste kaldıydı. Evet. Propolis, propolis. Arı zehri erkek arı besin maddesi oğul, ana arı, kozdaş, Evet, şimdi devam edeyim. Kaçırdığım olursa söyleyeyim. Çünkü bundan sonrasında çok detaylı anlatacağım yok. Aynen. İkincisi, arı zehirini anlattık dedik. Ondan sonra sizdeki mesleğe Propolis. Ha Erkek arı besin maddesini, arı sütünü söylemişken söyleyeyim. Ee, kuluçkayı tekrar benzerini çizeceğim. Ama kuluçkada ana arı, ana arı sütüyle besleniyor. İşçi arı larva besin maddesiyle besleniyor. Larva döneminde yani açık yavru besleme döneminde ana arı ana arı üstüyle besleniyor. işçi arı larva besin maddesiyle besleniyor. Erkek arı da erkek arı besin maddesiyle besleniyor. Erkek arı besin maddesi bizde üretimi yok ama dünyada üreten ülkeler olduğu söyleniyor. Bunun farklı etkileri olduğu için Bizde üretimi yok ama erkek arı besin maddesi erkek arılarının gelişiminde verilen yani yavru kuluçka süresinde besleme olarak verilen besin maddesi. Arı sütünden daha kalitesiz, darva besin maddesinden daha kaliteli. Tamam. Erkek arı besin maddesi bu. Bu ürünler ticarete konu oluyor. Yani insanlar bundan para kazandığı için arı ürünleri olarak sınıflandırılıyor. Ondan anlatıyorum. Propolis. Propolis de son zamanlarda gerçekten çok pazarı oluşmaya başladığı için ön planda gene hani söylediğim yurt dışında işte eskiden seçkin yerlerde satılırken şimdi her yerde satılıyor. İnsanların gerçekten bağışıklık sistemini tetiklediği e, gerekli materyalleri içerdiği için çok ön planda tutuluyor. Bizde işte kanseri geliyor, ünseri geliyor diye söylendiği için çok tutuluyor. Ben e, bazı hani böyle dergileri okurken, gördüğüm araştırmalardan hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Ee, mesela propolisli diş macunları zaten yapılıyor. Onları biliyoruz Türkiye'de de pazara sunuldu. Fakat çok fazla tutmadı. Ama işte ağızdaki zararlı bakterilere karşı iyi sonuç verdiği, ülsere sebebiyet veren bakterilere karşı iyi sonuç verdiği, bağırsak sistemine iyi olumlu sonuçlar verdiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair çalışmalar var. Bunlardan dolayı propolis ön plana çıkıyor. Bunun materyal olarak elde edilmesi işte ağaçlardaki reçinelerden, arılar tarafından, tomurcuk uçlarından ve reçinelerden, arılar tarafından ayaklara toplanıp komana taşınıyor. Ve bunlara da arılar tarafından gene enzimler katılıyor. Bu enzimler bunların yapısında parçalanmalar meydana getiriyor. Bu enzimatik yani reçine ağaçlardan elde edemiyor muyuz? Ediyoruz. Aynı etkiyi neden vermez? Çünkü arının içerisine kattığı bir parçalayıcı materyaller var. O materyaller bunu değiştiriyor. Değiştirdiği için farklı bir yapı oluyor. Bundan dolayı ön plana çıkıyor. Onun dışında haricen kullanılabiliyor. Yine yaralara karşı iyileşmesine dair. Onunla ilgili de Birkaç tane yabancı kaynaktan çeviri denk geldi. İşte mesela bir yara bir haftada iyileşiyorsa bunun iyileşme süresini 3-4 güne kadar düşürebiliyor. Yani daha seri iyileşmesini sebebiyet veriyor. Bununla ilgili o kaynağın o zaman Almanya'da çıkarılmış bir merhem ismi falan söyledi. Ben onu bir tane daha söyledim. Hani bundan Almanya'da yok bulamadılar. Belki kaynak çok eski, belki başka ama Kozmetik ürünü olarak işte Farklı ürünler olarak Piyasaya çok yoğun olarak Bir propolis Pazarı oluşuyor Bizim için önemli olan ben dediğim gibi Ben aradan elde edilen ürünlerin Direkt aradan elde edildiği gibi kullanılması Taraftarıyım Bunun yani Benim kendi düşüncem bu Herhangi bir araştırma sonucu söylediğim bir şey değil Kovanların Kontrol edilirken arıcıların elden geldiği kadar, kendi kovanlarınızda elden geldiği kadar bunların toplanması taraftarıyım. Buna ilgili bir görsel var mı ya? Yani kovandan bu nasıl alınıyor? şudur. Ya şu an hatırlayamıyorum ama gördüğümüz zaman şey söylerim. Ee, baktığımız zaman, fotoğraflara bakacağız birazdan hepsine. Ee, bunun farklı farklı elde edilme yöntemi var. Ya bakımda ufak ufak toparlanması, onun dışında işte tuzaklar kullanarak buralara arıların depolamasını sağlamak ondan sonra o tuzakların da farklı çeşitleri var. Yani yabancı ülkelerde yapmışlar, bizde görmediğim, işte kovan içerisinde çerçeve gibi konulan tuzaklar var. Arılar bunları yabancı bir materyal olarak görüyor ve dolduruyor. Doldurduktan sonra bunlar çerçeve olarak alınıp çıkarılıyor, hasat ediliyor. Bizde en yoğun kullanılan, işte üstte örtü şeklinde konulan plastik ızgaralar var. Bunların aralarında boşluklar var. Bunları arılar, o boşluklar olduğu için kapatıyor. Biz o plastik örtüleri alıyoruz, dondurucuya koyuyoruz. Soğuyor. Sonra çıkartıp salladığımız zaman patır patır dökülüyor bu şekilde. O plastik örtülerin metal örtülerini gördüm. Farklı videolarda mesela. Ee, mesela... İşte 304 paslanmazlardan saç şeklinde yapılmış. Onlardan mesela adam o sacı kıvırıyor, boru haline getiriyor, sağlı sollu vuruyor, kazıyor, döküyor, alıyor, hasat ediyor. Şimdi burada tabii kullanılırken kovan içerisinde kullanılan ilaçların da bu da ön plana çıkıyor. İlaçların da dikkatli kullanılması lazım. Çok etkidecek ilaçların kullanılmaması lazım. ya yani araştırmacıların da çok farklı beyanları var. Kimisi diyor kovanın içerisinde tuzaklarla alınanlar çok iyi. Kimisi diyor hayır kovanın ön tarafına depolananlar çok iyi. Yani burada bizim bir şey söyleme şansımız çok yok. Neden yok? Çünkü bu bir laboratuvar çalışması, laboratuvarda bunun içerisinde aranan etken maddeler neler? Hangi maddeler hangisinde fazla bunu biz Bir şey söyleme şansım yok benim şansım size. Benim tek söyleyebileceğim şey yani Kendiniz üretim yaparken gördüğünüz, topladığınız ilk önce kendiniz kullanmaya çalışın. Elden geldiği kadar da toplamaya çalışın. Bunun şu an için ekonomik değeri çok önemli olmayabilir. Ama insanlar gerçekten gitgide daha fazla hasta oluyorlar. Ve hasta olan insanlara bunun bir şekilde sunulmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı üşenmeyin. Bunu birçok aracı üşeniyor bakın. Bizim 200-300 üyemiz varsa... Bunun ya yani 300 üyemiz varsa 250'si bunu toplamaya üşeniyor yani. Hocam, mali değeri yok. Ya mali değeri yok işte mali değeri de her şey değil. Yani bu illaki hasta olduğumuz zaman bir şeyin peşinde koşmamız önemli değil. Hasta olmadan bundan fayda görmemiz önemli olan bunu hasta olmadan fayda görebiliyorsak daha sonra bu zaten zamanla daha seçici davranılmaya başlanacak. Daha iyi üretim hangisi yapıyor o seçilecek. Bunun üstünde yıllar geçtikçe Türkiye'de farklı araştırmalar yapılacak. Belki diyecekler ki şu yöntemi tamamen kaldırın. Böyle toplamayın veya böyle kullanmayın diyecekler. Ya araştırmalar daha ön plana çıkacak. Ama şu an için en çok kullanılan yani şey yani yöntem olarak söylemiyorum. En çok kullanılan işte tuzaklarla alınması en kolay gelen. Çünkü üstüne tuzak koyuyorsunuz. Aralar kapatıyor bunu topluyorsunuz. Derin dondurucunuz varsa atıyorsunuz ses, çıkartıp sallıyorsunuz. Çıkıyor 50'şer gram çıkıyor, 40'er gram çıkıyor, 100'er gram çıkıyor. Bir şekilde bir miktar çıkıyor. Bu ne kadar çıkartabiliyorsunuz kar duracağı? Yani 50 gram çıktığı zaman tuzan parası çıkıyor yani zaten. Tuza bir kere kullanmıyorsunuz ki. Onu tekrar tekrar konulur, koyuyorsunuz. O da etil alkolü salamura kullanılmasına mesela 100 mililitre Etilakole kaç gram propolis ya onu ben şimdi ben bir, bir miktar söyleyemem var. o kendime göre benim kullandığım bir şey ama bakarız onu ben daha sonraki derslerde size söylerim onu Söyle, detaylı İzmir'de olarak. İzmir'de 200 cc'lik şişelerde sulandırılmışını 20 liraya satıyorlardı geçen sene propolis Aynen. hastalar için öyle bir şey piyasa oluşmuyor başladı yarışı var onun için oran dedim var mı bir şey? Yapmayın. Ben şu an için onunla ilgili miktar olarak bir şey söylemeyeyim. Çünkü bakalım ona göre farklı şeyler sunayım Aldığımız size. Alkısı zaman nasıl oranını bilmekte fayda var. Tamam ayarlı. onu söyleyeceğim işte de şimdi söyleyebilirim. Bal mumu ile propolis ayrışım yapıyor mu? Şimdi tabii tabii ayrışıyor. Şimdi soktuğunuzda... he, alkol e, propolis eritiyor, bal mumunu eritmiyor. Yani iki materyal aldığınız zaman ya bu bal mı muydu propolis miydi tereddüt ettiğiniz zaman biz bazen karşılaşıyoruz. Yani insanlar görüyor illa bal mı mı yani biz ayırt edebiliyoruz göz alışkanlığı oluştu ama illa bu bal mı mı diyor vatandaş o zaman alıyoruz alkolü koyuyoruz erit kavanozda çalkoluyoruz 5 dakika sonra belli oluyor zaten dedi. Hani. Propolis'i çalkaladığınız zaman o alkol kompleşte kahverengi siyah propolisin renginde değişiyor. Ee, balmumu gene balmumu olarak sabit duruyor, hiç hareket yok. Ee, yani ikisi farklı tepki veriyor. Yani renkleri söylüyorum, biz söyleyeyim. Ee, i̇şte önceden çok tereddüt edilirdi. Cam macunları mesela arılar tarafından taşınıyor ee, veya işte asfalt arılar tarafından taşınıyor kovana getiriliyor diye propolis amacıyla. Bu tabi ya ben son zamanlarda çok yoğun olarak böyle bir sıkıntı görmedim. Belki asfaltta bulunan bir materyalin değişmesinden veya cam macunlarındaki bir materyalin değişmesinden. Yani benim çocukluk dönemimde buna benzer sıkıntılara gördüğüm gibi geldi bana yani. Kesin söyleyemem gördüğüm ama. Tereddüt ettiğim konular oldu ama son zamanlarda aldığımız propolislerde veya hasat ettiklerimizde böyle bir belirti görmedim. Ama şunu yaşardık ya siyah propolis aldığımız zaman... Ya işte bu asfalttır mesela siyah gibi şey olurdu. Daha sonradan bir Uludağ Üniversitesi'nden bir araştırma yaptılar. Ben şahsen bilmiyordum o zaman. O araştırmada söylediler. Siyah propolis aldıkları yerleri de söylediler. Gerçekten aldıkları numuneleri aldıkları arılıklara da dikkat ettim. Mezarlık servisinden gelen propolis. Simsiyah bir propolis geliyor. Gerçekten asfalt gibi gözüküyor ama hani alkolde erittiğiniz zaman biraz daha belirtiyor kendisini. Öyle bir şey olmadığını anlıyorsunuz ve onların söylemesi daha değerli olduğunu yani en değerli propolisler içerisinde geçtiğini özellikle bu mezarlık servisinin bulunduğu yerlerden propolis alınmasının daha iyi olduğunu söylemişlerdi. O benim hani kafamda hayret verici bir şey olarak kalmıştı onun için söylüyorum. Renk bitki örtüsüne de göre değişiyor mesela erken ilkbaharda da İznik gölünün kenarında mesela o sene Ballı Baba çok olmuştu. Propolisler o ballı babanın kırmızısı renginde bal mumları gene aynı şekilde kırmızım tırak bal mumları yani yoğun bir ballı baba var ve arılar o sene işte Şubat ayı falan da sıcak geçti erkenden gelişmeye başladılar Mart'ta deli gibi bal getirmeye başladılar. Orada da hani bariz şerbetliğin altına petek yaptılar mesela petek kıpkırmızı. Yani ben ballı babaya yordum ama hani başka bir şeyden kaynaklanıyor mudur bilmiyorum ama en yoğun olarak böyle zeytinliklerin altı komple ballı baba doluydu. Ve propolislerde de işte mumda da renklerin yani bitki örtüsünün fark ettiğinin en önemli özelliklerinden biri. Bal mumunda gene söyleyeceğim bir özellik. Bal mumu ilk yapıldığı zaman terim gördüğünüz gibi arıların karın halkasından çıktığı zaman hani bembeyaz olarak yapılır evet. Ama o daha sonra renk sarıya döner. Fakat arı ırkları içerisinde bir tek Halk eğitimde kurstayım. Tamam abi. Tamam. Daha sonra bandolunun rengi beyazdan sarıya döner. Yani arının böyle yoğun doyduğu zaman, petek şişirdiği zaman bembeyaz petekler olur. Biz besleme yapma yapıyorken arının doyduğunu beyaz mum, yani mum işlemesinden anlarız. Peteğe koyduk mum işliyorsa arı doymuştur. Anlarız. Niye? Doydu ki arttırıp mum üretmeye başladı. Gene besleme özelliklerinde söyleyeceğim. Bir arı mum işlemeyi, gıdayı çekti. 8 saat kullanamadıktan sonra mum üretmeye başlar. Yani şöyle düşünmez ya. Içine, ha şurası boş kaldı hadi mum üreteyim. Şuraya da doldurayım. Yarın bal getireceğiz. Diye düşünerek mum yapmaz. Balı toplar. Petekte depolar. Depolayacak yer kalmadığı zaman o gün çalıştı. Gıdayı topladı. Salkım yaptı. Kuluçkalın kenar tarafına birazdan göreceksiniz örnekleri. Buna mum salgımı, salkımı denir. Salkım yaptı. Niye içeride depol beklemez? Çünkü aldığı ve tüketemediği gıda vücutta hararet yapar. Zaten kuluçka sıcak. Kenarda birikir. 8 saat kullanamadığı gıdayı muma dönüştürür. Mum nedir? Yağ. Aldığı nedir? Karbonhidrat. Aldığı kullanamıyor. Kullanamadığı karbonhidratı neye dönüştürüyor? Yağa dönüştürüyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de yardım Yani aynı mantık esasında bir bakıma ama o yapı materyali olarak kullanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Irk özelliği olarak farklılık söyleyecektim. Onu söyleyeyim. Sır mumları da gene beyaz yapılır. Daha sonra sarıya döner. Peteklerde de gördüğünüz gibi. Karniyol arasındaki sır mumları gene yani ırk özelliği olarak, literatür olarak söylüyorum bembeyaz olur ve beyaz kalır. Ya yani petekleri beyaz sırlar. Ee, bu bir ırk, ırkın başlı başına özelliğidir. Bu bizde bazı dönemler işte sıkıntı çıkartmıştır. Mesela işte bu petek bal çalışanlar, yurt dışında petek bal çalışanlar yoğunlukla karniyol çalışırlar. Çünkü beyaz olduğu için daha bir hoş görünsü. Bizde beyaz olduğu için görünce Ha, şekerden yaptırmış bunu arkadaş bak, bembeyaz diye almazlar. Onun için petek bal çalışanlar bir sürü de ile çalışmıyor. Ondan sonra ya bu beyaz örüyorum, millet almıyor şekerli diye terk etmişler zamanla diyebiliyorum. Evet, diğeri söylemediğimiz şimdi oğul. oğul. Arkadaşlar oğlu detaylı olarak yine arının gelişimin hayatı ile ilgili gelişimde anlatacağım. Kovan geliştikten sonra belirli bir güce sahip olduktan sonra ana arının kovanda yeni ana arı yapılmasına ya yönelik hareketi ya da arıların hareketinden dolayı çanlar yapılması ve yeni ana araların oluşturulmasıyla kovandaki mevcut ana arının tarlacılığı arıları alarak kovandan çıkışıdır. Yani tarlacı grubu alır ve kovandan çıkar. Yeni bir koloni oluşturur. Bu ekonomik olarak bir değer midir? Evet, bir değerdir. Onun için arı ürünüdür. Oğul da bir çeşit arı ürünüdür. Paket arı da bir çeşit sunni bölme de diyebilirsiniz. Yani bölme arı da diyebilirsiniz. Arıların kendi karar vererek kovanın çıkışları değil, bizim bölerek bölme arı yapmamız olarak paket arı diyebiliriz. Yani yeni bir koloni oluşturmamız paket arıdır. Paket arı olarak yazmamızın gerekçesi şu. Dünyada arı ticareti paket arı olarak döner. Yani bizde çok fazla yoktur. Bizde de yazar ama çerçeveli veya çerçevesiz olarak hazır arı konalinleri satılır. Önceki işte Kanada'da söyledim ya. Işte daha sıcak bölgelerden paket arı yollayarak arı yollarlar. Yani tel bir kutu içerisinde arılar gelir. Ortada bir şerbetlik bir ana arı kutusu ve bir top arı. O tel kutuyu alırsınız. Kovanınızı açarsınız. Sizin de çerçeveleriniz içindedir. Bir taraftan şerbet verirsiniz. Bir taraftan ana arıyı salarsınız. Bir taraftan da arıları kovanın önünden salarsınız. Hepsi tıpış tıpış kovana girer. Ve bir koloni oluştururlar. Üretime devam edersiniz. Farklı bölgelerde bunu çerçeve olarak da yaparlar. ya yani Türkiye'de de başladılar galiba. İşte koli şeklinde. İçerisine 5 tane çerçeve koyuyor. Arısıyla beraber, yavrusuyla beraber. Bizde çoğunlukla yavruları satışı yoğun planlıdır. Yani peteklerle yavru olarak koyuyor, kapatıyor. Straforlarda veya kovanlarda buradan yolluyor işte Ankara'ya yolluyor da Kaç tane bir 50 tane, arası, 100 tane. Erkek arısı vesaire. Hepsi mevcut. Evet hepsi yavruları, petekleri, hepsi mevcut olarak satıyor. Be bu e ekonomik bir getiridir ve arı ürünüdür paket da kendi kovanımızın içerisindeki arılardan atıyorum o çerçeve yavrulı arınız varsa iyi çerçevesini alıp başka bir kovana koyduğunuzda ama ona bir ana arı bulmak zorundasınız. Ona da bir ana arı alıyoruz evet. Ana, Çünkü ana arı da bir ürün yaşamaz yani. Kendileri ana arı yapabilirler, yaptırabilirsiniz ama biz daha seri üretim yapmak için ana arı hazır alıyoruz veya Yapan kendimiz aldığınız üç kovan bir 3 çerçeveyi bir kovana koydunuz. Tabii tabii yapar. Bastınız. Diğer kriterleri de anlatacağım. Onları da yerine getiriyorsanız, onlar da anağrı yapacaklar. Bir daha işte bir dahaki ders anağrının gelişimini, hayatını anlatacağım. O kriterler de yerine geliyorsa artık o da sağlıklı bir koloni haline gelecek. Bir arı daha yapmış olacaksınız. Yapabilir yani. Tabii ki. Tabii tabii, onları anlatacağım. Detayını ondan söylemiyorum. Anağrı... İşte dediğim gibi anar alabiliyorsunuz. Anar üreten işletmelerimiz var. Özellikle bu konuda çalışan yani biz de mesela telefon ediyoruz. İşte neredeyse oradan anar istiyoruz. Geliyor, bölüyoruz, kullanıyoruz anar arıları. O işletmede sadece anar üzerine çalışıyor. Ki aracılar işte arı çoğalttıkları zaman ana arıyı hazır alabilsinler veya daha iyi istediğimiz özellikleri taşıyan arılardan seçmeye çalışıyoruz. İşte ben şu ırkta çalışmak istiyorum dedim. Ya farklılıklar var. Karniyol, İtalyan, Anadolu, işte Kafkas, işte Yığılca, Bekfast gibi bir sürü arı ırkı oluşuyor. Veya bunların F1 melezleri. Siz işte bir yerdeki Ankara'daki bir arıcıdan şu ırk arı siparişi veriyorsunuz. Geliyor. Sizin ırkları, elinizdeki ırklar Bilmiyorsunuz belki. Onlara koyuyorsunuz anarıyı, ırkı değiştirmiş oluyorsunuz. Ekonomik değerini. Efendim? Ekonomik değer bir anarı ne kadar mesela? Ya bu sene 30 30 liradan 150 200 400 yani herkes bir fiyat söyledi yani. Değişiyor yani bu bu. Ev evet, liraya mı? Evet 30 liraya. Ama yani bu ve yani internette bakıyorsunuz işte 150 liraya ana arı satan da var. Eee neye göre biliyorsunuz? Arının daha iyi toprak aynı hocam niye göre bedeli? Bu servis hizmeti demişler abi. Kusursuzsuz Ama ne? çabuk sakatlandı yani. Yani bir <gülüyor> <çabuk> şey yok. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bu eee kendi bağlarımızda ana arı üretilmesi o zaman fayda var tabii, yani. Tabii tabii. Üretilebilir. Ama işte ırk özellikleri bakımından daha iyi ırklarla çalışmaya yönelik olarak deniyoruz. Şimdi ben de mesela deniyorum. Ben 25 senedir deniyorum yani. Yani bu bir sonu yok. Ben şöyle söylüyorum hani gerçekten arıcılık arıcılık yapan insanlar meraklı insanlar, hevesli insanlar, böyle bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Bu sektörün temelinde bu var yani. Bu bir kapalı kutu. Bu kovanın içerisinde ne oluyor? Önce onu merak ediyorsunuz, sonra açıyorsunuz, araştırmaya başlıyorsunuz. Hırslısınız, sokuluyorsunuz, vazgeçmiyorsunuz, devam ediyorsunuz. Arada da böyle. Yani bir ırkta sabit kalmak gibi bir şey ben düşünmüyorum. Yani muhakkak daha iyisini arama gibi bir heves var. Temelinde bu meslekte var yani. Her zaman için elindeki ırklardan iyi bir verim alıyorsa kişi, Yine dışarıdan başka denemeler yapması gerekiyor. Bu tabiatında var yani. Şu özellik bakımından daha iyi bir ırk yakalayabilir miyim? Acaba şu dönem bana daha iyi gelişim gösterecek bir ırk olabilir mi diye arayış içerisinde olması var. Yani. Standart bir şekilde gitme, sabit bir ırka takılabilirsiniz. Yani ben Kafkas çalışıyorum. Kafkas çalışsanız da ya Ahmet'in ürettiği Kafkas miyi, Mehmet'in ürettiği Kafkas miyi diye gene deneyeceksiniz. Anlatabildim mi? Bu işin temelinde bu var. Kendi elinizdeki arıdan yetiştirebilirsiniz. Evet, ama sürekli olarak sabit bir yerdeysiniz ve kapalıysanız, dışarıya bir gen getirisi gelmiyorsa, akrabalık düzeyi yükseleceği için biz bunlarda hani üretimde, insan eli altında yetiştirilenlerde gene kan katımı olarak isteriz. Başka bir ırk girişi olsun, çeşit olsun. Çok çabuk akrabalığı, akrabalık düzeyi arıda artmaz yani bir arılıkta. Çok çabuk artma gözükmez. Ama gene dışarıdan farklı özellikler, istenilen özelliklerde giriş olmasında fayda vardır diye bakarız. O bakımdan gene denemelerimizi yaparız. Ee, gene üretim içerisinde hedefleriniz değişiyor. Yani ben mesela Trakya'ya arı götürmüyordum ama işte 5 sene önce karar verdim ya Trakya'ya da götüreceğim. Trakya'ya gittiğim zaman da ya bana depolama özelliği, o dönemdeki depolama özelliği daha iyi olan bir arı daha iyi sonuç verir de diyebilirsiniz. Burada gene farklı ırklarda çalışmanız ön plana çıkıyor. Ama yani birinci derecede ben ticari ana arıyı savunan bir kişiyim. Birinci derecede bana zaman kazandırıyor arı. Yani yetiştiriciliği arttı, anlattığım zaman bir ana arının yetiştirilmesi işte kuluçka süresi 16 gün. İşte 5 gün cinsel olgunluğa gelecek, çiftleşme uçuşuna gidecek, gelecek. Nereden baksanız 25 günde bir ay içerisinde bir zaman kaybı var. Bazı olumsuz iklimsel koşullar olduğu zaman bu daha da uzayabiliyor. Çok iyi koşullarda daha da kısalabiliyor. Ama bu uzadığı zaman bakın ben 30 gün kaybetmem, bir ana 30 gün yumurtlatamam demek. Ama bir hazır ana kullandığım zaman bir hafta içerisinde bu yumurtlamaya başlıyor. Ve ben onu üretime geçirmiş oluyorum. O koloni. Benim savunduğum şey bu. Yani bizim anari deneme e, yetiştirme konusunda selilik kazandıracak şey bana bu. Çünkü benim üretim sezonum kısıtlı. Yani belli bir dönemde üretim yapabiliyorum. O dönemi kaçırmamaya çalışıyorum. Hatta o koloniyi üretim sezonuna yetiştirmeye çalışıyorum. Işte. Ama öbür türlü üretim sezonunu kaçırıyorsunuz bir sonraki seneye kalıyor. Ya hazır ticari hazır ana derken bu ticari de olabilir. Kendiniz ayrıyetten üretip de zamanınız yetiyorsa, vaktiniz varsa, üretip de hazır ana da kullanabilirsiniz. Ama o koloniyi yetiştirmeniz önemli olan. Koloninin içerisinde kendi ana arası varken yanlarında ana arı gözü yapıp ana arası... Onları sonra anlatacağız, şimdi değil. Onlara ayrıyetten koloni hayatını anlatacağım arkadaşlar, daha derslerimiz var. Şimdi bu... bir diğeri de bir dakika, bir şey daha vardı da onu anlatırken aklıma geliyor. <gülüyor> Sonra kaçıyorum. Ee, tozlaştırma madde. Efendim? Maddelerde tozlaştırma var. He he, polinasyon. Tamam. Onu söyleyeceğim. Başka bir şey daha var. Irk takıntısı da gene arkadaşlar. Irklarla da ilgili çok detaylı anlatımı yapmayacağım. Şu ırk böyledir, bu ırk böyledir, bu ırk böyledir diye ırkların genel bir anlatımı yapacağım ama ırkta da takıntılı kalmayın çünkü hani bazen alırken şu oluyor yani şu da konuşuluyor ya işte Ahmet'in arası şu ırkta Mehmet'in ki bu ya ondan alırsak işte o iyi değil de bu ya arı alırken bizim hedeflediğimiz şey aldığımız arı güçlü bir arı mı? yani böyle bir canlılığı var mı? ben bu arıyı ekonomik olarak bir yere getirebilir miyim? bundan fayda görebilir miyim? Çok iyi bir arı ama iki çerçeve. Ben bunu zaten adam edene kadar o sezon geçecektir. Yani benim için kriter o arının ırkı değil öncelikli olarak. Bala hemen gireceksem evet onu seçebilirim yani. Bala hemen gireceksem balık özelliği olarak seçebilirim. Ama sezona daha yeni başlarken canlı arı seçmek isterim ben. Canlı arıyı seçtim ırkı beğenmiyor muyum? Ana arısını değiştiririm. Nesil zaten işçi arıların ömrü belli. Kısa, yazın 45-50 gün, onlar çalıştıkça ölecekler. Anarayı değiştirdiğim için koyduğum ana ırkı gelecek değil mi? Arıcılıkta böyle bir avantaj var. Yani siz süt sığırı aldığınız zaman ya hoinstein almadım ama benim süt sığırlarım hoinstein olsun istiyorsanız ya satacaksınız, yeniden hoinstein alacaksınız, ya üreterek çoğaltmaya kalkarsanız senelerinizi alacak sizin. Ama arada öyle bir şey değil. Anağrıyı attınız, öldürdünüz, yeni anağrıyı koydunuz. Gelecek nesil, iki ay sonraki nesil koyduğunuz anağrının nesli olacak. Anlatabildim mi? Bu işin böyle bir güzel mantığı da var. Dedim ya bakın yer seçerken de yani arıcılığın avantajlı şeylerini kullanabilmeniz önemli olan yer, işte sabit bir yer. Önce bir konaklayın, o yeri deneyin. Memnunsanız buraya sabit bir aralık yapın. Ama sabit bir aralık yaptınız, koyduğunuz yer güzel değilmiş, tüh, taşımanın bir anlamı yok ki. Köyünüzde bir bahçeniz var, koyduğunuz arılarınız ama çok iyi verimli olmadığı kanaatine vardınız. Alacaksınız, kamyonete yükleyeceksiniz, verimli olarak neresi düşünüyorsanız oraya gideceksiniz. Arıcılığın böyle bir esnekliği var, bunu kullanabilmeniz sizin için önemli olur. Arada da aldığınız arı sağlıklı olsun, güçlü olsun, ilerleyecek bir arı olsun, Irkını beğenmiyorsanız ana arı öldürün, yeni ana arı koyun, ırkı değiştirin. Bu kadar basit. Tamam Peki hocam şimdi e, bir ana arı çiftleşme uçuşuna gittiği zaman o kovandaki Abi, erkek arılar mı? ana arının bir anlatayım hayatım. Şimdi dur. uzun bir soru da e, sadece bunu söylediğinizde sorunun uzunluğu kısalacak. E, o kovanın içindeki erkek arılarla mı? Çiftleşme, çiftleşme. Yoksa, anlatacağım çiftleşme. zaten abi. Bir dakika dur. Anamın hayatına geçmedim. Daha ürünleri anlatıyorum. Oraya geçeceğim. Diğer tozlaşma. Sizin tecrübenize göre bu kestaneler için ırk seçimi hangisi? Mesela ırk var mı? Yani şimdi biz kestaneler için olarak genelde burada çoğunluklu olarak Kafkas'ın birinci melezini kullanıyoruz. Yani Kafkas melezini kullanmamızın gerekçesi. <gülüyor> Kafkas daha soğuk iklime yönelik bir arı. Biz ılıman Akdeniz kuşağındayız. Ilıman Akdeniz kuşağında olduğumuz için bizim için sıcak iklim arısı da kullanma, soğuk iklim arısı da kullanabilme şansımız var. Fakat sıcak iklim arıları çoğunlukla arı üretimine yönelik olarak çok gelişmiş. Yani nüfus çok kalabalık ama bazı stoklaması daha az. Niye? Çünkü sıcak iklim ya. Kış yok ki yani niye bazı su toplasın? <gülüyor> Önemli olan nesil olarak çok artması. Soğuk iklim arası ise kış görmüş. Kışın bir hazırlığını yapması gerekiyor. Onun için gıda su toplaması daha ön planda. Nüfus onun kadar yani sıcak iklim arısı kadar kalabalık olmayabilir. Ama belli bir su toplama içgüdüsü oluşabilir. İşte biz de tam bu ikisinin ortasında olduğumuz için genelde saf sıcak iklim, saf soğuk iklim arıları yerine İkisinin de melezleri üzerine çalışmayı daha çok ön planda tutuyoruz. Burada hangi ırk arı olabilir? Benim görüşüme göre her ırk arı her yerde olabilir. Ama istenilen koşulları yerine getirmek önemlidir. Yani her arıcının elinde her arı ırkı olmaz. Arıcının da o ırkın özelliklerini yerine getirebilmesi önemli olur. Hep örnek vermişimdir. Ya işte... Bizim üniversitede hocalarımız derdi mesela önceki senelerde araştırma enstitüslerinde yapılan çalışmalarda işte honştan süt sığırı örnek numuneler gelmiş dağıtılmış. İşte bu çok yerden gelen rapor olumsuz. Niye? Ya evet yüksek verim veren bir canlı olmasına rağmen e, süt sığırı olmasına rağmen bölgenin iklim koşullarına uyum sağlayamamıştır. Neden? Çünkü besleme koşullarımız ona göre değil. Yani bir laktasyon döneminde yerli sığır 600 kilo süt veriyor oğlan işte bizim iyi şey işletmelerde o zaman bize söyler 9 ton süt veriyor. 600 kilo nereye 9 ton nereye? Şimdi bunu samandan yapmıyor ki yerlisi de samanı veriyorsun veriyorsun veriyorsun alıyorsun. Öbürküne samanı veriyorsun veriyorsun. Kalsiyumu süte koymak için kemiklerinden çözüyor hayvan. Yarın öbür gün kas küt yıkılıyor yere. Kemikler zayıflıyor. Veya başka bir şeyler eksik kalıyor bir hastalık geliyor direnç gösteremiyor hayvan kendinden zaten harcamış işte bunun gibi olumsuz şeyler vermiş ne olmuş şimdi şimdi büyük işletmelerin hepsi 13 kullanıyor neden çünkü tek yönlü besleme yapmıyorlar besleme sistemlerini geliştirdiler rasyonlarını geliştirdiler ona göre besleme yapılıyor bakım koşulları iyileştirildi e bu hayvanlar hani buraya uygun değildi şimdi arıda da öyle bu arı bizim buraya gitmiyor evet bizim arıcılık şeklimizde gitmiyor Arıcılık, şeklimizi geliştirmemiz gerekiyor bizim. Bizim de daha kriterleri, daha iyi taşları yerine koymamız gerekiyor. Yamuk koyduğumuz zaman bir yerde duvar yıkılıyor işte. Onun için bazı şeylere tek taraflı bakmamak lazım. Farklı yönlerden bakmak lazım. Farklı yönlerden değerlendirmek lazım. İşte gene bir örnek vereyim. Bizim arıcılarımızda çoğunlukla işte kanalaya gittiğiniz zaman güçler ile gitmeyeceksiniz. Niye? Çünkü çok oğul veriyor. Oğul veriyor, açıyorsunuz internette videoyu. Alman aracı gidiyor kanalaya iki katarıyla, iki kat bal yapıyor geri gidiyor. Şimdi demek ki bizim yaptığımız, yani ben kendim için de söylüyorum, ben de yapamıyorum bunu. Diğerlerde eksiklerimiz var, bunu çözmek lazım. Bu eksikleri çözersek biz de yapabiliriz. Yani ırk desen, en bize göre en çok oğul veren ırkı kullanıyorlar. Ya yani üzerine çalışıyorlar. Bizim için en çok ol veren arı. Onunla gidiyor kan olaya. ve iki kat bal alıyor, geliyor. Biz gidiyoruz, pıt pıt pıt pıt pıt. pıt. Oğul adam 30 arıyla gidiyor, 70-80 arıyla geri geliyor. Bal yok ortada. Demek ki bizim kriterlerimizde bir yerlerde bir eksiklerimiz var. Bizim onları tespit etip çözmemiz lazım. Önemli olan bu. Diğer ürün. Tozlaştırma. Evet. Son ürün tozlaştırma. Polinizasyon. Ee, söylediydim. Arının vücut yapısını söylerken söylemiştim. Ee, profesörlerimizden biri. Şimdi gene Amerika'da galiba. Ee, Osman Kafton'un söylediği arıları diğer böceklerden ayıran en önemli özellik vücutlarında çatallı tüyler bulunması ve polinik ovana taşıyabilmeleri için ayaklarında ve karınlarında kesecikler bulunması. İşte arıların Tozlaştırmayı yapması için özellikle dizayn edildiğini düşündüğümüz şey bu. Vücutların komple tüylerle kaplı olması. Bir çiçeğe gösterdiğim polen kesecikleri var. Çiçeklerde dişi çiçekler, erkek çiçekler ayrı olabiliyor. Kendini tozlayabilenler olabiliyor. Fakat bunlarda bile farklı çeşitlerle tozlanması daha iyi meyve kalitesi oluşturmasını sağlıyor. Gene bir elma çekirdeğini düşünün içindeki. Bunda 10 tane çekirdek yuvası varsa, bunun 2 tanesinde tozlaştırma gerçekleştirirse 2 çiçek yuvasında burada kalitesiz meyve meydana geliyor. 5 tanesinde ise orta kaliteli. 8 tanesinde tozlaştırma meydana geldiyse iyi kaliteli. onu da tozlaştırırsa mükemmel kaliteli meyve meyve. Meyve biblo gibi oluşuyor. Yani bunda tozlaştırmayı sağlayacak böceğin ne kadar yoğun çalıştıysa siz o kadar kaliteli meyve meydana getiriyorsunuz. Ve bu doğal bir zincir sürecinin, bu doğal bir e, olayın bir zinciri yapısı balarız. Olmazsa olmazı. Bal arısı tozlaştırmada çok önemli konumda olmasının diğer bir özelliği. Erken dönem çiçek açan bitkiler var mesela. Kiraz, işte kızılcık bunlar erken dönem açıyorlar. Bunları tamam, tozlayıcıları gene farklı tozlayıcılar var ama böcek tozlaşmasına mecbur kalanları düşünün. Şimdi böcek var mı ortalıkta? Uçan böcek görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Arı da uçmuyor. Fakat hava güzelleştiği zaman ortaya kelebek çıkıyor mu? Çıkmıyor bu dönem. Çünkü artık onlar uyku döneminde. Çıkamıyorlar. Çünkü bir kuluçka süresi geçirmeleri lazım bireysel olarak. Onlar çıkacak yumurtlayacak, ondan sonra bir kuluçka süresi daha geçirecek, 20 gün sonra tekrar çıkacaklar ve ondan sonra kalabalıklaşacaklar. Ama arı kolonisi topluluk halinde kovanın içerisinde bekliyor. Hava güzelleştiği zaman çalışıyor. Hava kötüleştiği zaman salkım yapıyor. Sosyal canlılar kışı küme halinde geçiriyorlar. Sarıcı arılar da yarı sosyal, erkek eşek arıları da yarı sosyal. Bombus arıları dediğimiz bu böyle bu gezinden çok tüylü olan arılar da yarı sosyal. Yarı sosyaller ne? Kışı koloni halinde geçirmiyorlar. Bunlar. Kışı bireysel olarak uyuyarak geçiriyorlar. Baharda çalışmaya başlıyorlar, bir koloni oluşturuyorlar. Ondan sonra kalabalıklaşıyoruz. Fakat arı kolonisi daha kalabalık olarak piyasaya çıkıyor. İşte baharın erken dönemlerinde Bal arılarında tozlaştırma, meyvelerde tozlaştırma yapması çok ön plana çıkıyor. Bunun için bal arısı insanlar için de canlıların hepsi için de doğal hayatın sürdürülebilirliği bakımından çok önemli bir yere sahip. Evet. Ve elimizin altında yetiştirildiği için kovanın içerisinde bulduğundan alıp oradan oraya taşıyabiliyoruz. Buradaki kirazlar da çalışıyor. Buradaki kirazların rakımında iş bitiyor. Daha yüksek rakımdaki kirazlara taşıyorsunuz. Orada da kullanıyorsunuz. Büyük işletmelerde, tarımsal amaçlı büyük işletmelerde bu işlem doğal olarak meydana getirilmesinde problem oluştuğu için arıcıların kiralanması, arı kovanlarının kiralanması ön plana çıkıyor. Ve büyük işletmeler ya kendi bünyelerinde bir arıcılık birimi açmaya ya da bu şekilde kiralamayla Arıcılık, diğer işte kimyasallar kullanarak, hormonlar kullanılarak yapılan yöntemler zaten doğal değil. Artı maliyetli. Yani arı getirilmesinden daha da maliyetli. Hem doğal bir ürün elde etmiyorsunuz, hem de aynı zamanda e, daha çok para harcıyorsunuz. Arı biraz daha avantajlı. Bal arıları seralara da giremiyor mu? Seraların döneri alanları döneri. genelde küçük kalıyor. Yani sera alanları içerisinde arı kolonileri kullanmaya çalıştığınız zaman seranın e, örtülerine vurup çıkmaya çalışıyor. Yani çıkış yerlerine ayırt edemiyorlar. Burada örtülerin farklı renklerde kullanılması falan etki edebilir. Ama onunla ilgili çok bir çalışma yok. Ama seraların içerisine giriyoruz. Ama e, burada yetiştirilen ürün önemli olan. Yani böcek tozlaşması istiyor mu istemiyor Ama seralarda çoğunlukla kullanılan arılar bombus sarılar. O hani iri, tüylü olanlar onlar çoğunlukla kullanılıyor. Onların yetiştiricilikleri biraz daha farklı. İşte yarı sosyal oldukları için ufak koloniler yapılıyor. O koloniler daha sonra çoğaltılıyor. Kışlama için işte buzdolaplarına konuyorlar. Kış geldi zannediyorlar, uyuyorlar. Tekrar uyandırıyorlar, tekrar çalıştırıyorlar falan. Bu şekilde benzer yöntemlerle yetiştiriciliği yapılıyor ve seralarda kullanılıyorlar. Şimdi onda da tabii şöyle bir özellik var. Ondaki çalışanlar da hangi üretim için kullanılıyor? Mesela domates üretimi için işte şu hat geliştiriliyor. Yani e, belirli hatlar geliştiriliyor. Firmalar farklı anaçlar üzerinde çalışıyorlar. Ve o yetiştiriciye yönelik olarak üreticiye pazarlıyorlar. Seralarda çalışıyorlar. Hatta sere yetmiyor. Onlar seranın pencerelerinden çıkıyorlar. Tekrar giriş yapıyorlar. Yani. Yoğun olarak kullanılıyorlar. Bal arısı için şey küçük geliyor. Yani güneşe doğru hareket ediyorlar. Polaris aşağı doğru. Seranın alanları biraz ufak geliyor. Kubbesi falan da ufak geliyor. Daha yükselerek gitmek istiyorum. Hocam bu nakli işlemi var ya, Sipariş kardınız anaarı almak için. Bu kaç saat gelecek? Yani benim kovanları nakil ederkenin belirli bir süre var ya. O kadar önemli mi?